Ak saçlı başını alıp eline Kara hülyalara dal anneciğim O titrek kalbini bahtın yeline Bir ince tüy gibi sal anneciğim Sanma bir gün geçer bu karanlıklar Gecenin ardında yine gece var Çocuklar hıçkırır anneler ağlar Yaşlı gözlerinle kalan neci, gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber alan neci.